Merhabalar bu videoda sizlere 27 Haziran 2019 Perşembe gününün astrolojik etkilerini paylaşacağım arkadaşlar. Bugün için video çekmemin nedeni özellikle bu haftanın içerisinde önemli bir gün olduğunu düşündüğüm için 27 Haziran gününe ayrıca video çekmek istedim. Çünkü önemli birkaç gezegen etkileşimi var ve... Ay da bugün içerisinde burç değiştiriyor olacak ve Merkür'ün transiti aynı zamanda e, Uranüs'ün güzel bir etkileşimi söz konusu. Şimdi günün ilk saatlerinde Ay Koç Burcundaki seyrine devam ediyor olacak. E, biliyorsunuz Ay Koç burcundayken baş bölgesiyle temsil edilir Koç Burcu ve dolayısıyla baş ağrıları, sinirsel durumlar, e, aktivite gerektiren işler, fiziksel aktivite gerektiren işler konusunda e, daha iyi e, imkanlar yakalayabiliriz. Şimdi sabah saatlerinde ayın e, Koç burcu transiti sırasında ayın Mars'la yengeç burcundaki Mars'a sert bir etkileşim var. Dolayısıyla e, biraz sabah saatlerinde gergin hissedebiliriz arkadaşlar. Özellikle uyku problemleri pasif agresyon içeren durumlar e, bilinçaltımızdaki bizi e, sürekli olarak rahatsız eden ancak bir, bir türlü dışarıya vuramadığımız dışarıya açıklayamadığımız meselelerle alakalı e, sıkıntılar yaşayabiliriz. Öfke problemleri yaşayabiliriz. Kendi kendimize kızıp içimize kapanabiliriz. E, biraz kendi kendimizi yıpratma enerjisi söz konusu olabilir sabah saatlerinde. Ve aynı zamanda de, Aslan Burcu'na geçmeye hazırlanan Merkür'le de sabah saatlerinde bir gerilimli ölçü var. Dolayısıyla duygularımızı net bir şekilde ifade etmek için sabah saatlerini tercih etmememiz gerekiyor. Çünkü... E, kendimizi ifade ederken özellikle duygularımızı çok fazla katabiliriz. Dolayısıyla yanlış anlaşılmaya müsait olabiliriz. Kendimizi anlatamayabiliriz veya anlaşılamadığımızı düşünebiliriz. Merkür ile ay arasındaki bu etkileşim özellikle bizi biraz zorlayabilir. Ama aynı saatler içerisinde venüs ile ay arasında güzel bir etkileşim var. Ve daha çok 10. ve 11. evi e, aktif ettiği için burada geleceğe yönelik aslında umutlarımızın olduğunu, geleceğe yönelik e, durumların o kadar da hiç karartıcı olmadığını, hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiğini, hayallerimize doğru bir ışığın yandığını da bize gösteren bir durumdur. Dolayısıyla her ne kadar içimizde, iç dünyamızda bazı sorunlarla mücadele etsek de kendimizi bunalsak da önümüzdeki süreç daha umut vadeden, daha pozitif anlamda değerlendirebileceğimiz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ve karar hayatımızla ilgili, gelecek beklentilerimizle ilgili yeni bir takım kararlar almak adına destekleneceğimiz de bir etkileşimdir bu ay ve venüs arasındaki güzel etkileşim. Evet arkadaşlar bugün özellikle sabahla karşı saatlerde Merkür'ün burç değiştirdiğini göreceğiz. Burada özellikle olarak 27 Haziran gününün diğer bir önemli etkisi budur. Aynı zamanda Temmuz ayında Merkür retroya başlıyor olacak. Dolayısıyla Merkür'ün Aslan Burcu transisini çok iyi bir şekilde hissedemeyebiliriz. Ancak yine de Temmuz ayına kadar bu süreci değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Merkür Aslan Burcu'ndayken Merkür yengeçte olduğundan biraz farklı bir iletişim tarzımız olacaktır. Zihinsel faaliyetlerimiz tabii daha farklı şekilde tezahür edecektir. Ee, örneğin kendimizi ifade ederken e, daha e, ben bilirim tavrında olabiliriz. Egomuzla e, ve kendi yeteneklerimizi, kendi farkımızı ortaya koyma, kendi orijinalitemizi ortaya koyma yönünde e, bir e, iletişim tarzı benimseyebiliriz. Ve e, burada özellikle sanatsal meselelerle alakalı konularda bunlar genellikle sahne sanatları ve bireysel sanatlarla alakalıdır. Sahne sanatları konusunda bir e, Bireyselliğimizi ortaya koyu, koyabildiğimiz sanat dalları ile alakalı e, güzel etkileşimlerde söz konusudur. Dolayısıyla haritanızda Aslan Burcu'nu temsil etmiş olduğu alanlarda e, daha iyi iletişim fırsatları, daha iyi kontaklar, sözleşmeler yakalayacağınız bir süreçtir. Ta ki dediğim gibi Temmuz ayındaki Merkür Retrosu'na kadar. Merkür haslan burcundayken kendimizi daha özgüvenli hissederiz arkadaşlar ve kendi farkımızı dediğim gibi ortaya sıra dışı bir şekilde, marjinal bir şekilde ortaya koymaya çalışırız. Aynı zamanda düşüncelerimizi ifade ederken çok fazla diğer insanların düşüncelerinden, eleştirilerinden çekinmeyiz. Özellikle dediğim gibi sahne sanatları, sinema, tiyatro, onun dışında risk gerektiren manipülatif bir takım yatırımlar, örneğin Dediğim gibi işte borsadır, dolardır, e, dövizdir, e, altın alım satımıdır bu tarz hani spekülasyondan kazanılacak paralarla ilgili de olumlu genişmelerin yaşanabileceği e, bir konumdur. Burada Merkür Aslan'ın tek hantikapı arkadaşlar biraz fazla iddialı olmak ve fazla kendinize güvenmek. Dolayısıyla burada sırf insanları dikkatini çekebilmek için, sırf alkışları üzerimize toplayabilmek için olmadık şeyler de yapabiliriz. Eleştirilere tahammülsüzlük geliştirebiliriz. Hatta yeri geldiğinde kendi lehimize ve çıkarımıza başlayabiliriz. Durumu daha e, dramatikleştirip e, rol yeteneğimizi ortaya koyarak iletişim tarzımızı istediğimiz kıvama getirebiliriz. Yani Aslan Burcu aynı zamanda sahne sanatları 5. ev ile ilgili bir konu olduğu için e, burada dediğim gibi yeri geldiğinde e, iletişim tarzı olarak e, çok samimi olmayan bir tarzda da hareket etmemiz mümkün olabilir. Evet e, gün ilerleyen saatlerinde saat 16.30 civarında e, Ay Koç burcu transiti tamamlayıp Boğa burcuna geçiyor. Dolayısıyla burada Merkür'ün Aslan burcu transiti ile beraber Aslan burcuna giren Merkür ve Boğa burcuna giren Ay arasında tam olarak açı bu saatlerde kesinleşiyor diyebiliriz. Yani ay ile merkür arasındaki kare açı özellikle akşam saatlerine doğru kesinleşiyor olacak. Dolayısıyla e, iletişim kurarken akşam saatlerinde özellikle sabit nitelikli burçlara sahip olan arkadaşlar iletişim tarzınızı e, biraz daha kontrol edin. Kendinizi çok fazla duygusal etkiler altında mı ifade ediyorsunuz yoksa gerçekçi ve doğru bir şekilde mi ifade ediyorsunuz? Duyguları yanlış anlatabilme, duyguları karşı tarafa tam olarak yansıtamama gibi durumlarda bu etkileşimle beraber bu etkileşim gün içerisinde olumsuz olarak söyleyebileceğimiz tek etkileşimdir. Ancak akşam saatlerinde saat 20-30 civarında yengeç burcundaki güneş ve boğa burcundaki oranın arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek arkadaşlar. 5 derece yengeç ve 5 derece boğa burcundan. Bu güneş ve uranus arasındaki güzel etkileşim aslında akşam saatlerinde meydana geliyor olsa da tam açı olarak gün içerisinde tüm gün boyunca etkili diyebilirim. Ee, özellikle maddi konularda, e, parasal konularda sahip olduklarımızla alakalı e, şükür e, hissiyatını oluşturacak konular e, ortaya çıkabilir. Ev alım satımı, e, gayrimenkul ile alakalı işler. Ailemizle köklerimizle geçmişimizde olan bağlarımız dediğim gibi sahip olduğumuz ve şükür enerjisi içerisinde olmamızı gerektiren durumlar güzel bir şekilde karşımıza çıkabilir. Maddi olarak kaçırdığımız fırsatlar tekrar karşımıza çıkabileceği gibi hiç olmadık yerlerden olmadık haberler alabiliriz. Ailemizle ilgili anne babamızla ilgili olumlu haberler alabiliriz. Burada güneş boranın arasındaki bu üçgen açıyla beraber ani haberler alabiliriz. Özellikle ebeveynleriyle ilgili bir takım haberler bekleyenler, devletle otoriteyle, resmi kurumlarla alakalı bir takım haberler bekleyenler, hiç ummadıkları bir zaman diliminde ummadıkları şekilde, olumlu manada söylüyorum bunları, sürpriz haberler alabilirler. Maddi konularda özellikle ve ailevi konularda toprakla, gayrimenkulle ilgili konularda destekleniyor olacağız. ve Oranüs özellikle teknolojiyle de alakalıdır. Dolayısıyla eğer aradığınız bir ev varsa aramış olduğunuz bir yatırım planı varsa bunlarla alakalı e, teknolojiyi de kullanabilir değerlendirebilirsiniz. Ayrıca teknolojik alet alım satımıyla da ilgili e, güzel etkileşimler söz konusu olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda güneş astrolojide egoyu, kişiliğimizi ve gelecek hayal ve hedeflerimizi e, temsil ederken, istek ve ideallerimizi temsil ederken biliyorsunuz Uranüs ise özgürleşmemiz gereken alanları ve hatta marjinal olduğumuz, sıra dışı olduğumuz taraflarımızı gösterir. Dolayısıyla güneşle Uranüs arasındaki bu e, güzel açıyla beraber Kişiliğimizle alakalı farklı olarak ortaya koyduğumuz ve insanlar tarafından belki de onaylanmayacak e, tavır ve tutumlarımızı çok özgürce, e, çok cesurce ortaya koyabilme cesareti verir bizlere. Yani bir konudaki e, toplum tarafından belki kabul edilmeyecek düşüncelerimizi, e, fikirlerimizi e, oldukça özgür ve cesur bir şekilde ifade edebilmeyi, e, kendimi özgüvenimizi istiyoruz. E, Net bir şekilde karşı tarafa yansıtabilmeyi özellikle maddi konularda ve aile ile ilgili konularda dediğim gibi e, aile içerisinde farkımızı ortaya koyabilmeyi ve otoritelerle e, kendimizden büyüklerle patronlarla özgür bir şekilde iletişim kurmayı becerebilmeyi ifade eder. Aynı zamanda bu güneş Uranüs arasındaki açı bizlere cesaret ve özgüven verecektir ve sıra dışı işlerde marjinal işlerde e, ekstra destek ve fayda sağlayacaktır. Özellikle teknoloji ve e, uzay bilimleri ile ilgili konularda da güneşin destekleyici etkileri olacaktır arkadaşlar. Özellikle teknik alanlarda çalışan bir kişiyseniz örneğin bir mühendislik veya devlet tarafından bir arge geliştiriyorsanız devlet tarafından bir destek bekliyorsanız bu tarz destekleri de alabilme etkisini getirebilir aynı zamanda bu güneş Uranüs arasındaki etkileşim. Evet gökyüzünde oldukça fazla kare ve karşıt enerjiler var. Ee, gün içerisinde Ay ile Merkür arasında dediğim gibi aynı zamanda günün başlangıcı içerisinde Ay'ın e, Mars'la sert açıları söz konusuydu. Ancak yine de 27 Haziran günü haftanın en şanslı günlerinden birisi özellikle kendimizi... E, net bir şekilde ortaya koyabilme becerisini sergileyebileceğimiz günlerden birisi arkadaşlar. Dolayısıyla bugünü değerlendirmekte fayda var. Özellikle Merkür Mars'ta Mars da e, kavuşum orvundayken gökyüzünde ve e, Satürn-Pluto ve aynı zamanda Ay arasında sert etkiler içerisindeyken kendimizi ifade etme konusunda ciddi anlamda zorlanırken bizler e, bu etkileşimin Özellikle içimizde duran ve bir, bir türlü dışarıya yansıtamadığımız konulara açığa vurma e, noktasında bizleri desteklediğini unutmamak lazım. Zaten 27 Haziran günü itibariyle Merkür'ün de burç değiştirmesiyle beraber o Merkür-Yengeç transitindeki Pasif iletişim tarzımızı bir kenara bırakıp e, hatta fazla iddialı olacak şekilde bir iletişim tarzı e, benimseyebileceğiz. Evet 27 Haziran gününün etkileşimleri bu şekilde arkadaşlar. güneş Uranüs arasındaki etkileşim ise tabii ki sadece 27 Haziran gününü etkilemeyecek. 27-28 Haziran günlerinde de etkili olacaktır. Aynı zamanda Merkür-Aslan transiti de Temmuz ayı boyunca e, etkili olan bir transittir. Umarım en güzel şekilde faydalanırız bu açılardan. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız videoya beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve aşağıda yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.